Ben bir girişimci olarak, Fon Bulucu'nun e, kitlesel ile ilgili e, yaptığı girişimleri çok önemli e, buluyorum. Büyük girişimlerin, güzel girişimlerin çıkacağı günlere gidiyoruz. Fon ile birlikte biz de büyüyoruz diyebiliriz. E, Fon Bulucu'nun daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum, başarılar diliyorum. Fon Bulucu Türkiye için bulunmaz bir nimet olarak düşünüyorum. Türkiye'de kitle fonlaması e, Fon Bulucu öncülüğünde daha da gelişecek. Tahminin birinci yıldaki tecrübesiyle ikinci yılda bir 20 yıllık yolu bile hızlıca kat edecek gibi duruyor. Girişimcilerle finansmanı e, buluşturan önemli bir kuruluş. Bizim gibi birçok girişimci için de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Girişimcilik anlamında oldukça farklı bir e, kapı açtı. Kon ile beraber. Ee, yolumuza devam etmekte kararlıyız. Fon da Türkiye'de lider kitle platformu olarak çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. kısa fonlamanın aslında Türkiye'de başlaması ve gelişmesi açısından Fon Bulucu çok büyük bir role sahip. Fon Bulucu'nun ikinci yaşının değil, e, backgroundda yaşamış olduğu belki de 20 yılın bir göstergesi olarak gelmekte bize. Biz de bu ekosistemin içinde bir parça olarak Beraber büyüyoruz. Ülkemizin e, teknoloji gelişimine, yenilikçi e, yaklaşımına çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Gelişimlerin daha kolay finansa e, erişmesi açısından çok önemli görüyorum.